Ami issues desen var. Toksik ilişki desen var. Ellilerin gay closeted çifti desen var. Gayler ne oluyor? Ne oluyor? <gülüyor> Merhaba dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bugün... Başlıktan görebileceğiniz üzere Netflix'in artık kaçıncı olduğunu unuttuğum. <gülüyor> Orijinal Türk dizisi kulübün incelemesini yapacağım sizlere. Hem spoilerlı hem spoilersız genel düşüncelerimi paylaşacağım. Ee, çok uzatmadan başlayalım çünkü birazcık notlarım var. Uzun bir video olacak gibi geliyor. Çok lafı uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet öncelikle izlemeyenler için, izlesem mi diye bu videoya tıklayanlar için kulüp neyi anlatıyor ve genel olarak spoilersız düşüncelerimden bahsedeceğim. Kulüp eski bir mahkum olan Matilda yı konu alıyor. Bir 1950'lerin İstanbul'undayız. Bir suçtan dolayı Matilda içeri giriyor ve sonrasında birkaç yıl sonra yani bir neredeyse bir 17-18 yıl sonrasında çıkıyor ve e, direkt ilk şeyi e, düşüncesi ben artık İsrail'e gideceğim diyor. Çünkü Ladino Yahudilerinden kendisi. Ben artık İsrail'e gideceğim diyor çıktıktan sonra. Ama şöyle bir durum var ki, e, Matilda'nın İstanbul'da yetimhanede olan bir kızı var. Bu kızın ismi Raşel. Raşel e, birazcık deli dolu bir kız. Kendisi İstanbul'da, Perak ve Galata bölgesinde bayağı ses getiren insanlardan biri. E, ve bir suçtan dolayı o da kısa süreliğine nezarethaneye giriyor. Ve şikayetçi olan adam da Çelebi. Çelebi şey yapmıyor, nedir ön ismi? Şikayetini geri almıyor. Alacaktı ama sonrasında almaktan vazgeçiyor. E, Matilda bir anlaşma yapmak için Çelebi'nin yanına gidiyor. Ve Çelebi de diyor ki tamam ben bu kızdan bu kızın şikayetini geri alacağım diyor. Ancak senin de benim gece kulübünde çalışman lazım diyor. Gerçi Çelebi'nin gece kulübü değil, gece çalıştığım gece kulübünde seninle çalışmanı istiyorum diyor. Kadın işte ilk bölüm boyunca bunun şeyinden geçiyor. Aynı zamanda bir sürü farklı olay da gerçekleşiyor çünkü tarihi drama anlayacağınız üzere. Rachel'in aşık olduğu e, bir e, adam var. Barış Arduç'un oynadığı fıstık isimli. Aynı zamanda gece kulübünde e, yeni solisti olan e, Selim. Salih Bademci'nin oynadığı ve aynı zamanda da Gece Kulübü'nün sahibi olan Orhan. Onların o, bu altılının etrafında geçiyor dizi neredeyse öyle diyebilirim. Yani 1950'lerin İstanbul'un, Galatasının, Perasının gece hayatı, eğlence sektörünü anlatan bir diziydi. E, ve ben bayağı beğendim. Hikayesi yarattığı ortam özellikle... Bence gerçekten güzel yaratmışlardı. Netflix kalitesinde bir Türk dönem dizisi izlemek çok güzeldi. Ben en azından hani bu videoyu yetiştirmek için evet bir oturuşta izledim bitirdim. Ama hani bu hafta sonu içerisinde bence kesinlikle izleyebileceğiniz rahat dizi. 6 bölümü var. Hepsi 50 dakikalık. Ayrıca Netflix'in bence star kadrolu olan en iyi dizisi. Bundan bahsettim şöyle bir şey. Hani Hakan, Muhafız, Atiye gibi diziler baya büyük kadrolu baya böyle star kadrolu dizilerdi. Ama bence aralarının en iyi kulüp olmuş. Hani tüm oyuncuların döktürdüğü bir dizi. Evet. Bunu diyeceğim. Bilmiyorsanız da 1950'ler ve ondan öncesinde de Eğlence sektörü Türk halkının elinde değil çünkü çoğu insan kulüpte, gece kulübünde veya hani alkolü bir yerde çalışmayı şey yapıyor. Hatta bunu daha dizinin ilk bölümünde de görüyoruz hani iki tane Müslüman köyden gelen sanatçı geliyorlar ve gece kulübünde çalışacağını öğrendiği zaman bir tanesi günah değil mi diyor. O yüzden uzun bir süre boyunca İstanbul'daki, genel olarak Türkiye'deki eğlence sektörü azınlıkların elinde. Azınlıkları anlatan zaten çok fazla medya yok. Türk medyası en azından. Bu nasıl hani bunu olabildiğince yorumlarda kavga çıkmaması için şöyle anlatmak istiyorum. Türkiye'de yaşanmış olan, ya hala da yaşanmakta olan, farklı milliyetlerin aynı topraklar içerisinde yaşama sorunsalı, herhangi bir savaş propagandası ile değil de, eğlence sektörünün el değişmesi, e eğlence sektörü üzerinden anlatılmış olmasını çok kreatif buldum. Bence böyle bir konuya güzel bir şekilde değinmişler hani herhangi bir millete parmak gösterip sen kötü adamsın demeden. Hani bu var olan bir şeydi. Eğlence sektörünün milletler arasındaki el değişimi. Var olan bir şeyi bu şekilde anlatmış olmaları bence çok güzeldi. Bu arada bunun hani Netflix'te olmuş olması, Netflix'te yayınlanmış olması da çok özel, çok değerli. Çünkü hani bunun TRT'de yayınlandığını düşününsenize Herhangi bir milleti üstüne koymadan gerçekten sadece var olan olayı anlatmaya çalışıyor. Benim be Ben en azından öyle bir kanal aldım. Hani belki farklı bir şekilde, farklı bir görüş açısında bu diziyi izleyenler farklı bir yorum yapabilir. Ama benim yorumum bu oldu yani. Çok tarafsız bir diziydi bence. Fazla taraflı değildi en azından. Negatif tek düşüncem spoiler vermeden şu olur... Sonu birazcık son gibi değil. Tarihi dramalarda birazcık hani sonunu bence böyle bomba gibi bir şey yapman lazım ki insanlar ikinci sezonunu izlemek istesin. Bence birazcık hafif kalmıştı son konusunda. Ben tabii ki de izleyeceğim hani çıksın ikinci sezonu izlerim çünkü beğendim diziyi. Siz de izleyip kendiniz karar verin öyle diyeyim. Bence Netflix Türkiye'nin başarılı işlerinden biriydi. Şimdi spoilerli düşüncelerime geçeceğim. Bayağı var. Üç sayfa şey yazdım. Düşünce yazdım. Ondan hemen spoilerli kısma geçelim. Evet. Merhaba. Şimdi kulüp hakkındaki düşüncelerim, spoilerli düşüncelerimi başlıyorum. Tekrardan uyarıyorum size. İzlemesi en zevkli olan sahneler... Kulübün içerisindeki sahnelerde. Özellikle Selim karakteri, özellikle Salih Bademci mükemmel oynamış. Müthiş yetenekli birisi. Ve hani şu an Yalancı dizisi var şovda belki izliyorsunuzdur. Yalancı'da oynadığı karakterle burada oynadığı karakter arasındaki fark hani ne kadar geniş bir oyunculuk aralığı olduğunu gösteriyor. İnanılmaz yetenekli biri. Yani sırf Salih Bademci için bile izlenir. Selim karakteri müthiş bir karakter. Bununla beraber bir de <gülüyor> bu arada <gülüyor> bunu da söyleyeyim. Orhan çok net bir şekilde Selim'e aşık. Şimdi Zeynep yine kafasında kuruyor demeyin. Zeynep yine kafasında kuruyor demeyin. Daha ilk bölümden bak, ilk bölümde galiba tabii şimdi tam olarak hatırlamıyorum. İlk bölümden Selim sahnede çıkıyor, şarkısını söylüyor ve bu yılın altından böyle gülümseyerek şarkısına eşlik ediyor. Yani yani Selim'in babası vefat edince ona haber veren ben olmalıyım diye inat etmesi. Aşk adamı aşk. Metin Akdülger de bu arada tam, tam role çok uymuş. Castingi kim yaptıysa çok tebrik ediyorum. Metin Akdülger cuk oturmuş yani. Bana şeyi çok hatırlatıyor belki okuduysanız. Evelyn Hugo'nun Yedi Kocası kitabındaki Harry Cameron'ı çok anımsatıyor. Hani şu an kafamı cuk diye oturdu eğer <gülüyor> dizisi yapılıyor Evelyn Hugo'nun biliyorum da. Yapılıyor. Eğer Harry'i oynayacak biri varsa lütfen bütün Akdülge'ye telefon açsın yani gerçekten müthiş. Çok iyi oynamışlar ikisi de. Matilda da zevkle izlediğim karakterlerden biri oldu. Hani Onun mücadelesi ve varlık vergisi, aşk kale bu konuları zaten ele alan çok fazla içerik yok Türkiye'de. Ama bunun etkilerini genç bir kızın gözünden anlatmış olmaları da bence çok Önemli bir şey. Ve ayrıca yıllarca içimde kalan anneliğini Kodes'ten senden çıktıktan sonra her tarafta görmemiz. Fatma'yı kurtarması, Selim'e göz kulak olması. Çok özel. Ben çok beğendim yani. Gökçe Bahadır çok iyi oynamış bence. Evet ya oyuncular genel olarak güzeldi. Ben oyunculara hiçbir lafım yok. Oyuncular çok güzeldi. Hepsi gerçekten çok iyi oynamış. Şimdi negatif düşüncelerime geçtikten sonra bunu gerçekten altını çizmek istiyorum. Oyuncularla herhangi bir şeyim yok. Hani fight'ım, beef'im yok yani. Sadece um, karakterlerden konuşuyorum. Ama Salih Bademcili e hep oyuncular, oyuncu hakkında da konuşuyorum. Çünkü o adam mükemmel bir insan. <gülüyor> evet, şimdi negatif düşüncelerime geçelim mi? Geçelim, hadi bakalım. Bu dizide bir FKS kurbanı. Fazla karakter sendromu böyle bir dönem dizisinde fazla karakter olmalı bence de. Hani herkesin düşünceleri drama yaratmak için falan filan. Ama bir yerden sonra özellikle sonunu izledikten sonra dedim ki ben şu an ne izledim? E yani karakterlerin hiçbiri hiçbir yere bağlanmadı gibi hissettim. Belki de o 6 bölüm olmasından dolayıdır. Keşke bir iki bölüm daha uzun olsaydı veya bir bölüm daha uzun olsaydı. Ama hani eee sonu o kadar son gibi hissettirmedi ki. Evet Raşel İsrail'e gidiyor okey. Çelebi Kulüpten atıldı, kulüpten çıktı. Ama hani ben ne izledim şu an? Bilmiyorum, bir, bir, bilmiyorum, bir eksik geldi bana. Bir, bir şey eksikti yani sonuyla alakalı. Ne eksikti? Onu da bana sorsan asla cevap veremem. Birinci sezonun birinci kısmının finali gibiydi. Hani böyle bir sezon finali gibi değildi. Burada bir ara verecekler. Ve sonrasında devam edecek gibi. Hani bu yabancı dizilerde oluyor ya özellikle Teen Wolf'da oluyordu. 3A, 3B diye falan ayırıyorlardı. Hani bu 3A veya 1A gibi falan bitti yani. Sezon finali gibi hissettirmedi bana. Evet şimdi Rachel'e geçebiliriz. Rachel, inanılmaz float... Inanılmaz kusurlu bir karakter. Ben bunu menajerime ara videosunda da bahsetmiştim. Şuradan izleyebilirsiniz. Float yani kusurlu karakterlerin kusurlu olması onları mükemmel karakter yapar. Yani mükemmel bir insan olmaları onları iyi bir karakter yapmaz. Yani iyi yazılmış bir karakter yapmaz. Çünkü herkesin bir kusuru var. Rachel de çok kusurlu bir kız yani kusurlu bir karakter. İlk bölümde özellikle arkadaşına yaptıklarından ötürü yani boğasım geldi kızı. Bu birazcık yüklü bir Kritik olacak sanırım. Ama <gülüyor> yani en azından Z kuşağı için yüklü bir kritik. Onun sahneleri, Rachel'in sahneleri geldiği zaman en çok telefonumu kontrol ettim. Yani buradan ne çıkarmak isterseniz çıkarabilirsiniz. Rachel evet iyi yazılmış bir karakter. Ve eminim ki, eminim ki suyu çıkacak karakterin. Herkesin bir, bir aylığına falan Twitter'da profil fotoğrafı olacak. İlgimi çekmedi çok. Asude Kalebek... Çok güzel oynamış. Herhangi bir lafım yok ona. Çok güzel oynamış. Tam 60'lardaki Fransız kızlar şeyindeydi. Modundaydı film dizi boyunca. Onun yanında buradan devam edelim. Barış Arduç İsmet rolünde çocuk gibi oturmuş yani o boğazlı kaza, o bıyık, o boğazlı kazak deri kombosu. İzin İnci'ler taksisinin arkasına yazacağı kamyon arkası yazısı, ben seni ben seni üzerim kızım tavrı. Tam bir maçı Türk erkeği. Onu güzel yazmışlar ve Barraç Arduç değişik bir şekilde güzel oturmuş. Hani düşünüyorum bu adam ben ilk izlediğimde Kiralık Aşkta Ömer diye Ömer'i izlemiştim. Ve tam tersi yani nasıl oturdu bu adam buraya bilmiyorum. Ancak fakat bunun yanında ikisi birlikte veya onların ikisinin genel hikayesi Twitter'da ve Twitter'dan screenshot alınmış Instagram sayfalarında paylaşılmaktan doyum olmasın diye yazılmış gibi hissettim. Yani klişe üstüne klişe. Tamam anladım hani 50'lerdeyiz. Bir 20 sene sonra Yeşilçam çıkacak ki. Zaten klişenin devasası orada yazılacak. Ama yani <gülüyor> tek bir cinsel ilişkiden hamile mi kalınır ya? Sonrasında tokatı attığı tokatı. Sen bana yalan söyledin. Ben o yüzden sana tokat attım. Yahudiliğimden dolayı değil. Dene den Besti ne yapıyorsun sen? Yani Nasıl bir erkeklik bu abi anlamıyorum asla. O yüzden tam bir wet klişesiydi. kliçesiydi. Onu çok beğenmedim şahsen. Dizinin beğenmediğim kısımları onların ikisinin sahneleri ve onların ikisinin hikayesi oldu. Keşke daha çok Selim'le Orhan gerçek <gülüyor> Bunu demek istiyorum. Bu arada Raşel tam bir ESFP kişilik değil mi? 16 personalities bilenlere sesleniyorum. Raşel tam bir ESFP kişilik. Evet. Ha bir de şuraya şunu not almışım. Rachel'i evet karakter olarak çok şey yapmadım, sevemedim ama Rachel'in annesiyle olan ilişkisinin e, ele alınmasını beğendim. O, güya 17-18 yaşlarında bir kız olacağının ötürü o ikisinin öyle bir inatlaşma, öyle bir şey içerisinde... Çünkü hani mommy issues, mommy issues yani. 18 yıl sonra kapısına çalıp da anne olmaya zorlayan bir kadını affetmek zorunda değilsin kesinlikle. O kısmını beğendim Rachel'in. İsmet'le olan ilişkisini çok beğenmedim ama zaten çok beğenmem de gerekmiyor diye düşünüyorum. Gerçi tokata attıktan sonra hala sevgili kalıyorlar ve... E bilmiyorum ya, bence Rachel iyi bir insan değil. Selam, burada biraz yanlış anlaşılabilirim diye düşündüğüm için araya geliyorum. Genel olarak Rachel ve e, İsmet ilişkisini toksik buluyorum. Rachel'in suçu değil kesinlikle, İsmet'in ona tokat atması. Yanlış kelimeleri kullanmışım gibi hissettim yani. Yanlış kelimeleri farklı, farklı aynı zamanda falan. Neyse, öyle bir şey yani. Rachel'in kötü bir insan olduğunu o yüzden düşünmüyorum. Az sonra sayacağım şeylerden dolayı düşünüyorum. Yani, evet. Birazcık kusurlu olsa tamam diyeceğim ama bu çok kusurlu. Hem arkadaşının arkasından iş çeviriyor, hem de ona sonra Mordol'u da aldatıyor. Yani okey bu karakteri benim sevmemi istemiyorsunuz galiba yazarlar okey. Evet bu videodan bu kadar. Umarım bugünkü lookumu da beğenmişsinizdir. Birazcık vintage birazcık 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler iş kadını <gülüyor> modunda gezmek istedim. Evet umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. siz lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmişsinizdir lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalımda genel olarak film dizi. İncelemeleri yapıyorum. Bazen kitap da geliyor Bazen vloglar da geliyor araya. Karışık bir kanalım var. Abone olursanız çok sevinirim. Instagramı takip ederseniz çok mutlu olurum. Evet. Bugünlük benden bu kadar. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.